Ünlü Brezilyalı bir TikToker çok ilginç bir buluşla karşımıza çıkıyor. Evdeki peçetelerden tırtıl yapıyor ve sanki canlıymış gibi hareket ediyorlar. Bir peçeteyi bir pipete dolayıp sıkıştırıyor. Daha sonra bunu bir kaba koyup üstüne şırıngayla ile su damlatıyor. Suyun etkisiyle sıkıştırılma özelliğini kaybedip açılmaya başlayınca sanki gerçek bir tırtılmış gibi hareket ediyor. Siz de bunu dener miydiniz?